kendilerine resim ve sanat terapisti diyebilir. Tabii ki e, hı hı. kimler öncelikle bu sorudan önce e, resim ve sanat terapisi alabilirler. E, aldıktan sonra kimlere katılım belgesi veriliyor, kimlere resim ve sanat terapisti e, hani ünvanı alabiliyorlar. Bu e, hem e, Türkiye'deki psikologlar, pedagoglar, işte yaşam koçları var. Belki çocuk gelişim uzmanları, tıp doktorları, biliyorsunuz birçok psikoterapist var, aile danışmanı var. Bunların hepsi merak ediyorlar bu soruyu. Evet, Buyurun. Evet. Şöyle ki gerçekten insan, bir insanın diğer bir insanla çalışıp seansta, seans sırasında onun ruhuna dokunması, iyileşmesi için bir merhem gibi şifa olması, sorumluluğunu alması çok çok önemli. O nedenle psikolog olan bir insan. E, diyelim ki e, atölyesinde çalıştığı e, terapi atölyesi diyoruz biz aynı zamanda e, orada çalıştı ve çalıştıktan sonra da e, bunun muhakkak ki alacaktır şeyini e, karşılığını e, bu konuda daha çok yeni yeni deneyimler, yeni yeni eğitimler alması gerekiyor fakat. Meslek dışında yani sanat terapisi olmak için muhakkak çok önemli eğitimlerden geçmesi gerekiyor. Ve diplomalı olması gerekiyor sanat terapisi demek Anladım. Diploma olmazsa kesinlikle bunu kullanamaz. Böyle bir ünvan. Ama katıldım belgesi evet, olabilir. Kendi belgeleri. için uygulayabilir. Aynen. Belki ama bir Aynen. terapist... Uyguluyor olabilir ama... Bir psikolog gibi veya Aynen. bir doktor gibi terapistlik oynayamaz diyorsunuz. Aynen. Bu çok ee, önemli. Anladım. Lütfen bu konuda hassas olalım. Tamam. Ee, yani insanların yaşamlarında sorumluluk alırken çok ciddi bir konu bu. Çok özenli davranalım. Lütfen e, onu ihmal etmeyelim. Yani mesela bir, bir senelik bir eğitim almış birkaç seminer. Ondan sonra ben resim sanat terapistiyim deyip e, yani bunu kullanmamalı. Tamam. Ama şey diyebilir ben e, psikologum ama resim sanat terapisinin de tekniklerini öğrendim, tabii. uygulayabiliyorum. O ayrı bir şey. bu bir... psikologlar bir defa kesin alabiliyor. Kesinlikle. İkincisi psikiyatrlar. Aynen. Üçüncüsü pedagoglar. Herkes alabilir. Evet. Mesela sınıf öğretmenleri Öğretmenler alabilir. tabii alabilir. Pedagoglar veya her konuda bütün o kadar geniş, bir kapsamlı ki ve aynı zamanda en büyük güzelliği de bu mesela psikolojiyle Akademiden, Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun bir insanın psikoloji eğitimini alıp ikisini harmanlayıp yeni bir meslek dalı edinmiş oluyor. En sonunda eğer diplomasını da almışsa. Evet. Mesela çoğu insan Güzel Sanatlar Akademisi'ni bitirdikten sonra... E, çok zaman sergi yapmadığı zaman bir sürü biliyorsunuz sanatçılarımızın durumu çok iyi sanatçı da olsalar çok bir sürü sorun yaşıyorlar tabii ki, tabii biliyorsunuz ki. ne kadar özverili bir meslek olduğunu sanatlı fakat böyle bir meslek olduğunu hem hayatlarında her gün resim oluyor hem de kendileri için çok güzel bir meslek yeni bir meslek dalı. Peki oluyor. güzel bir sanatlar. Mezunu olduktan sonra evet. psikoloji yüksek lisans yapmış olsa evet, evet. sonra da sizden resim ve sanat evet. terapisi eğitimleri Aynı. almış olsa bu unvanı kullanabiliyor. Kullanabiliyor. Anladım. Fakat evet. uzun yani öyle kısa süreli eğitimler olmamalı. Tabii. Ee, kesinlikle bizi de öyle yetiştirdiler ki okulda onu diyorum ruhun komandoları gibi yetiştirdiler. Tüm sınırlarımızı zorlayarak bir insanın o e, ruh ruhsal durumunda sorumluluğunu alabilecek miyiz alamayacak mıyız o çok önemliydi evet. o insan bize güvenebilir mi güvenemez mi bir de çok önemli diskret çalışmak dediğimiz yani e, yani e, gizlilik çok önemli. Ee, Anlattım. Bizim mesela merkezimde ben kesinlikle bekleme odası e, kullanmıyorum. Şöyle ki e, gelen danışanlarım, hastalarım birbirini göremezler. Ben buna çok karşıyım. Çünkü birbirlerinin o istemiyorlar o anda size geldiklerinde görmek istemiyorlar. O yönden de çok önemli. E, gizlilik çok önemli. Şimdi sırlarını. bazı psikoterapistler evet. bekleme e, evet. salonu oluyor. Aynen. Ama o dediğinize ben e, psikanalitik çalışan bir psikologumuz vardı. Evet. Maylar Psikolojik evet. Danışma Merkezi'nde. Evet. Orada gördüm. Evet. O da hatta sekreter bile kullanmıyordu. Ben Kendi ben. ücretini alıyordu. Tek görüşüyor. Hatta girdiği kapıyla eğer birileri varsa Hı. çıktığı kapı farklı oluyordu. Güzel. E, yani evet. etik evet. kurallara hem evet. dikkat ediliyor. Aynen. Hem gizlilik esası var. Hem de sanat var, resim evet, var, evet, psikoloji evet. var, e, güven var. E evet, daha ne olsun? Evet. Bir de çay <gülüyor> veriyorsunuzdur. Değil mi? Evet. Çay içebiliyor evet. mu peki veya tabii, su? Tabii, resim mesela tabii, sanat muhakkak içinde? çok rahat bir ortam. Hatta yani bir atölye ortamı tabii diyorsunuz. Tabii veli bir ada gibi düşünün diyorum ben. Kendinize ait bir adadasınız, sizi kimse rahatsız etmiyor. Aynı zamanda sağlığını korumak isteyenler de geliyor bana. Sadece psikolojik rahatsızlığı olan bir insan değil, onlar için de çok faydalı. Anladım, Zorlanıyorsunuz yani... mesela bir durum olmuş, aniden bir travma yaşamışsınız ve zorlandığınız o konuda çok yardımcı olur.